Hafta başında Serdar'ın banka hesabında eksi 15.08 lira yani 15 lira 8 kuruş bulunuyormuş eksi. Pazartesi sabah 426.90 lira tutarında para yatırmış. Salı sabah biraz daha yatırmış o da 100 lira evet 100 lira daha yatırmış. İkinci para yatırmanın ardından Serdar'ın hesabında kaç lira olmuştur? Evet sorumuz bu. İşe eksi de başlamış yani fazladan para çekmiş aslında ilk başta bankaya borcu var. Para yatırması beraber pozitif bakiyesi oluyor, eksi 15.08 lira ile başlıyor. Sonra buna 426.90 lira, evet 426.90 kuruş denir aslında. Neyse, evet o kadar ekliyor. Sonra da bir 100 lira daha ekliyor. Evet Eksi 15.08 Tra ile başlıyor ve bunun üzerine 426.90 lira ve sonra da 100 lira ekliyor. Evet bu da ne eder toplamda eklediği 526 lira 90 kuruştur değil mi? Peki şimdi hesabında ne kadar para olacak? 15.08 lira borçla başladı. Ve buna 526.90 lira ekledi. Evet bunu görselleştirebiliriz. Eğer bunu bir sayı doğrusu olarak düşünürseniz, evet burası 0 olsun. Eksi 15.08 ile başlıyor. Ama sonra buna 526.90 lira ekliyor. Sola doğru 15.08 bu bankaya olan borcu. Ve buna 526.90 lira ekleyecek. Ölçeye bunu eklemiyorum ama 526.90, evet 526 lira 90 kuruş ekleyecek. Pozitifte kalacağı miktar o zaman 526.90 eksi 15.08 lira olacak, değil mi? Aslında bu da bu uzunluk olacaktır, evet. Bu, ne kadar pozitifte olduğunu gösterir. 526.90 eksi 15.08, evet. Bunu da yeniden yazabiliriz, tekrar yazalım. Bu, 526.90 eksi 15.08 ile aynıdır. Evet, negatif bir sayı eklemek, pozitif bir sayı çıkartmak ile aynıdır. 526.90 eksi 15 nokta 0 8. Bakalım, 0 8'den küçüktür. Evet, 9'dan bir onluk alıyoruz. Evet, bu da 8 oluyor. Buradaki tüm rakamlar şuradakilerden büyük. Güzel. 10 eksi 8 eşittir 2. 8 eksi 0 eşittir 8. Virgülü koyuyoruz. Evet, 6 eksi 5 eşittir 1. 2 eksi 1 eşittir 1. Evet işlemimiz burada bitti. İkinci para yatırışından sonra hesabında 511 ,82 lira 82 kuruşu oluyormuş.